Enemlerin ilk reklam filmi de. Hadi izle. Sağ. La Musullu küçük ev aletleriyle dizi keyfi başlıyor. Genel izleyici için uygundur. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik Musullu küçük ev aletleri. Alanda satanda mutlu.